Aleykümselam Mehmet Hocam. Geliyor. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Abdullah Hocam. Nasılsın? İyisin inşallah. Tamam hocam. Mekin Hocam. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Tamam hocam. Allah razı olsun. Mehmet Hocam. Ben teknik olarak arkadan yardımcı olmaya çalışacağım hocam. Moderatörlük sizde hocam. Buyurunuz. Estağfurullah. Ben değerli katılımcılara öncelikle selam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz klasikten modern İslam düşüncesinde fizik teorileri ve evren modelleri, seminerleri ekseninde bu toplantımızı yapıyoruz. Okokut Derneği'nin, Okokut Akademi'nin özellikle organizasyonu vasıtasıyla. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Öteden beri beklediğimiz bir konuğumuz aslında. E, bu e, bizim e, yanlış hatırlamıyorsam 8. bu seminerler e, kapsamında e, bugünkü konuğumuz e, doktor e, Ahmet Mekin Kandemir hocamız e, kendisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi e, Kelam, Kelam Ana Bilim dalında öğretim üyesi e, doktorasını e, Konya'da e, Selçuk Üniversitesi miydi Ahmet Hocam? Hocam hem e, halihazırda hazırda yaptığım yeri düzeltmiş olayım. E, hem, de, hem de onu söyleyeyim. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde. Pardon, konu. pardon. <gülüyor> <hocam>. evet, <kusura gülüyor> hocam. E, doktorayı da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yaptım. Evet, e, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi e, bugünkü e, konumuz mutezili düşüncede tabiat ve nedensellik. Hocamızın kitabı doktora tezine dayanıyor bu kitap. Doktora tezini yanlış hatırlamıyorsam iki yıl önce bitirmiştin değil mi Ahmet Mekin hocam? Çok başarılı bir doktora tezi aynı zamanda. Bizim programlarımıza daha önce katılan arkadaşlar bilirler. Önce bir 45 dakika 50 dakika misafir hocamıza bir söz veriyoruz. O kitabınızı bize kitabını bize açıklıyor. Ee, daha sonra e, ilgili e, kitap ekseninde veya sunum ekseninde e, katılımcı e, diğer arkadaşlarımız dinleyici diğer arkadaşlarımız varsa e, sorularını hocamıza yöneltiyorlar. E, ben hocamıza başarılar diliyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. E, Ahmet Bekir hocam buyurun e, söz sizde. Hocam, e, teşekkür ediyorum. E, paylaşım yaparak başlayayım inşallah. Evet. E, değerli dinleyicileri, izleyicilerimizi, hocalarımızı, öğrencilerimizi saygıyla selamlıyorum. E, Mehmet hocama bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. E, ayrıca Oku Okut Derneği'ne e, bu platformu e, sağladığı için e, Abdullah Demir hocamıza ve Destekçilerine, çalışanlarına e, tekrar teşekkür ediyorum. E, hocamızın, Mehmet hocamızın da e, sunuşta belirttiği üzere e, bu benim e, 2014 ve 2019 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde e, hazırladığım doktora tezine dayanan bir çalışma, bir kitap. E, aynı yıl 2019 yılında e, Endülüs yayınlarında e, kitap olarak basıldı. E, tabii bu bir kitap müzakeresi olduğu için yani kitabın tamamıyla ilgili konuşmamız biraz zor. Her konuya, e, kitapta yer alan her probleme temas etmemiz e, biraz zor. O yüzden ben e, kısa bir sunum hazırladım. E, şimdi ondan önce şunu da söyleyin e, Kitabı e, alamayanlar, okuyamayanlar için kitabın e, ana tezlerinin e, temel e, önermelerinin yer aldığı... Kısa bir makaleyi Kader Dergisi'nde yayınladım. E, vakit bulup kitabı okuyamayanlar veya edinemeyenler için e, kitabı tanıyabilecekleri bir e, makale e, okumalarını öneririm. E, Mu'tezile'de zorunlu neden, nedensellik ve mucize başlığını taşıyor bu makale. Yine e, Osman Demir Hocamız e, sağ olsunlar Nazariyat Dergisi'nde e, kitaba ilişkin bir kritik yayınladılar. Bu da kitapla ilgili fikir vermesi açısından e, yararlı olabilir e, okumak isteyenler için. Şimdi e, sunumla ilgili e, şöyle bir planlama yaptım. E, i̇nşallah süreyi de tuttururum. E, tabii e, 4-5 yılın emeğini böyle 40-45 dakikada anlatmak, e, bu kadar kısa bir süreye sığdırmak biraz zor benim için. E, dolayısıyla e, şöyle bir şey planladım kitabın ana hatlarıyla içeriğinden biraz bahsedeceğim temel problemlerinden bahsedeceğim daha sonra bu temel problemleri yansıtacak birkaç başlıkla ilgili bir özetleme yapmaya çalışacağım yani bu yaptığım sunumun neticesinde fikirle ilgili daha doğrusu kitapla ilgili bir fikir sahibi olunabileceğini zannediyorum umarım başarılı olabilirim şimdi kitap Kitabın içeriğine şöyle baktığımız zaman, kitap, bir giriş ve iki ana bölümden müteşekkil. Giriş iki ana başlıktan oluşuyor. Birincisinde bütün akademik çalışmalarda yer alan kuramsal çerçeve, işte burada kitapta ele alınan problem, bu çalışmanın yöntem ve sınırlılıkları, temel kaynaklar ve terminoloji başlığını taşıyor. Hani e, kitapla ilgili bir fikir vermesi açısından bu kısımla ilgili belki biraz daha konuşmam yararlı olabilir e, bu kitabın temel problemi e, değerli hocalarım, Hani bir bütün olarak nedensellik konusunda bütün boyutlarıyla bütün e, alt e, kavram ve teorileriyle ele aldığım bir çalışma değil e, yani bu nedensellik problemini birincisi e, zaten mutezile başlığını taşıdığı için e, orada bir sınır mevcut. Fakat bir de e, konu olarak nedenselliğin hem ilahi hem insani hem de tabi, tabiata ilişkin boyutları var. Yani aslında çok geniş ve kapsamlı bir konu. Her ne kadar hani bir kelam eserine baktığımız zaman e, müstakil bir başlık olarak işte nedensellik, sebeplilik e, ya da illiyet başlıklarını göremiyorsak da aslında hem ilahi fiillerin ele alındığı bölümlerde hem işte cevher araz e, Fizik ve kozmoloji bahislerinin ele alındığı bölümlerde hem de insan fiillerinin ele alındığı bölümlerde aslında nedensellik konusu işleniyor ve aslında yoğun bir şekilde kelam eserlerinde mevcut. Dolayısıyla bu yönüyle aslında kapsamlı bir konu olduğunu söyleyebilirim. Biz bu çalışmada nedenselliğin sadece tabiat boyutunu ele aldık. Onu baştan belirteyim. İlahi ve insani boyutları çalışmanın dışında bıraktık. Tabii bu, bu boyutlar birbirinden böyle çok net çizgilerle ayırılabilecek e, boyutlar değil. Yani bunlar kısmen iç içe de geçmiş. Dolayısıyla hani bizde bazı konuları ele alırken e, doğal olarak e, bu alanlara da girmek durumunda kaldık. Mesela işte mucize konusunu ele alırken hani il, ilahi fiiller bağlamında nedensellik konusuna birazcık temas etmek durumunda kaldık. Hani Allah'ın alemde e, fiil meydana getirmesi e, mümkün mü? Mümkünse ne şekilde mümkün? Bunun sınırları, imkanları neler? E, bu bağlamda il ilahi fiillerde nedensellik konusuna kısmen temas ettik diyebilirim. Yine e, her ne kadar hani insani fiilleri biz e, yani insan fiillerinde nedenselliği ayrı bir boyutu olarak konunun ifade ettiysek de insan da aslında tabiatın bir parçası. Bu yönüyle e, insanın başlattığı bir fiilin tabiatta devam eden sonuçları da söz konusu tevlit, tevellüt kavramı e, teorisini hatırlayacak olursak e, aslında insan fiillerinin de nedense, ya, tabiatla iç içe olan bir yönü var. Dolayısıyla e, tevlit konusunu, tevlit başlığını e, ele alırken, çalışırken e, biraz insan fiilleri konusuna temas etmiş oldum. E, bir diğer sınırlılık e, konuyla ilgili, e, Mutezile'de bütün nedensellik teorilerine değil, e, tab ve tabiat teorilerine dayanan nedensellik kuramını ele aldık. Burada da tabii e, isimler, şahıslar bazında bir sınırlamaya gittik. E, Mutezile alimlerden Nazzam Cahız, Muammer ve Kabi'nin e, teorilerini, nedensellik düşüncelerini esas aldık. Ee, ...çalışmayı bunlarla sınırlandırdık. Ee, tabii... E, ...çalışmanın çerçevesini bu şekilde ifade ettikten sonra... E, ...belirtmem gereken ilk husus... E, ...konuyla ilgili e, kaynak problemi. E, birincisi, bu zikrettiğim isimlerin... ...bu konuyla ilgili yazılmış e, tabakat eserlerinde e, zikredilen... ...aslında çok sayıda eseri mevcut. E, fakat bunların tamamına yakını günümüze maalesef ulaşmamış durumda. E, örnek vermek gerekirse e, Nazzam'a ait olduğu söylenen, e, bizatihi fizik, kozmoloji, nedensellik konularına dair birçok eserden söz ediliyor. E, fakat bunların hiçbiri bugün elimizde mevcut değil. Mesela işte kitabı cüz, kitabı tafra, Kitab-ül Hareke gibi aslında bu konuların birebir ele alındığını düşünebileceğimiz o başlıkları taşıyan birçok eser e, bu çalıştığımız alimlere atfediliyor. Fakat bunlar maalesef günümüze ulaşmış değil. Yine Muammer'le ilgili aynı şekilde günümüze ulaşan hiçbir eser yok. E, bu alimlerden yine nispeten en çok eseri günümüze ulaşan elimizde mevcut olan Cahiz var. Ee, onun özellikle kitab Hayvan isimli ansiklopedik eseri, yedi ciltten oluşan eseri muazzam bir eser. Fakat burada da e, nedensellik konusunun, tab tabiat teorisinin e, çok açık bir şekilde ele alınmadığını görüyoruz. Özellikle e, Kitab-ül Hayavan'ın beşinci cildinin ilk yüz sayfasında e, bu konulara aslında temas ediyor Cahiz. Fakat daha çok e, hocası Nazzam üzerinden bu problemleri ele alıyor. Kendisinin e, düşünceleri, fikirleri tam olarak nedir? Bu, bu e, pasajlardan bunu tespit etmek, susunluk gerçekten e, güç. Dolayısıyla hani şunu söylemek mümkün aslında cahazın da yine resail, e, risaleleri var aslında çok günümüze ulaşan. E, dolayısıyla aslında onun da böyle derli toplu nedensellik düşüncesini, tab tabiat teorisini e, elde edebileceğimiz e, bir eseri mevcut değil. Kabe için de hakeza aynı durum geçerli. Onun da e, Kitab-ül yakın zamanda tahkikli meşri yapıldı, elimizde mevcut. E, fakat e, onda da e, işte bu konuları, ele aldığımız konuları e, bulamıyoruz maalesef. E, dolayısıyla aslında yine bu çalışmada en temel kaynağı e, birincil anlamda mutezili tabakat eserleri ve mutezili kelam eserleri olduğunu söyleyebilirim. Hani özellikle e, Nisa Aburi'nin El-Mesaif-i Hilafı, İbn-i Metteveyh'in e, Hayyat'ın El-İntisarı, e, Kadı Abdülcebbar'ın Kitab-ı Tevlid başta olmak üzere Mugni'nin 9. cildi. E, diğer eserleri dahil olmak üzere e, Kadı'nın eserleri. E, yine e, Eş'ari'nin Mahalat-ül gerçekten e, bu e, fizik ve kozmoloji Bahislerine dair altın değerinde bir eser. Bu e, çalıştığımız alimlerin birçok görüşlerini e, objektif bir şekilde e, ki birçoklarını bir eşarinin bu alimlerin kendi eserlerinden e, okuduğunu ve aktardığını anlıyoruz. E, otantik bir şekilde e, bulmak mümkün. E, bu e, bu şekilde hani kaynaklarla ilgili durumda böyle. E, Tabi diğer bir problem e, başta da bahsettiğim gibi hani tap-tabiat teorisi, nedensellik konusu, problemi hani başlı başına bir başlık bir konu olarak yer almadığı için zaten bu alimlerin de eserleri e, elimize ulaşmadığı için e, aslında bu çalışmada e, şöyle bir şey yapmış olduk. Yani bu e, belki onlarca eserde böyle işte ha, kısa pasajlar, cümleler halinde yer alan ifadeleri bir araya getirip bu teorileri, bu düşünceleri bir yeniden inşa etmiş olduk tabiri caizse. Ee, tabii bu da kolay bir iş değil. Ee, onu ne kadar başardığımızı da siz okuyucuların takdirine bırakıyorum. Ee, evet, yani bu kısmı da bu şekilde geçebiliriz. Ee, giriş bölümünün e, ikinci başlığında e, düşünce tarihinde nedensellik konusunu kısaca e, ifade etmeye, özetlemeye çalıştım. Bu konuda genel bir e, zemin oluşturmaya çalıştım diyebilirim çalışma için burada şunu yaptım düşünce tarihi boyunca ortaya konan nedensellik kuramlarını değerli toplu bir şekilde sistematik bir şekilde tasnif etmeye çalıştım ve bunların içerimlerinin neye tekabül ettiğini izah etmeye çalıştım yine İlk filozoflardan, antik filozoflardan, İslam filozoflarına kadar e, nedensellik teorilerinin e, kısaca özetlemeye, ifade etmeye çalıştım. Hani böylelikle nedensellik düşüncesinin, teori, teorilerinin e, düşünce tarihi boyunca e, kaydettiği gelişimleri de aslında e, ortaya koymaya çalıştım. Hani böylelikle e, kelamda ya da mutezili düşüncede nedensellik konusuna bir e, temel bir zemin oluşturmaya çalıştım. Bu aynı zamanda tabii benim e, konuyu probleme ele alırken benim zihin haritamı da ortaya koyuyor. Hani ben kendim bu konuları e, çalışmaya başlarken ele alırken e, kendi zihnimde, kendi birikimimde böyle bir e, temel atmaya çalıştım. E, dolayısıyla daha sonra kelamcıların nedenselliğe dair kavramlarını, teorilerini, cümlelerini e, anlarken, yorumlarken, onları bir yere oturturken e, böylelikle bir genel çerçeve oluşturmaya gayret ettim. Son olarak hani kelamda nedensellik e, başlığında burada şunu yapmaya çalıştım. Nedensellik problemin kelamcıların gündemine hangi tarihten itibaren girmiş, hangi bağlamlarda bu problem ele alınmış, tartışılmış, bunları tespit etmeye çalıştım. E, tabii Tez'in kitabın e, asıl omurgasını birinci ve ikinci bölüm oluşturuyor. Birinci bölümde mutezili e, düşüncede e, sözünü ettiğim kelamcıların düşüncesinde alemin nasıl tasvir edildiğini, yani bu alimlerin nasıl bir alem tasavvuruna, bir varlık tasavvuruna sahip olduklarını ortaya koymaya çalıştım. E, başka bir deyişle, başka bir ifadeyle aslında e, burada şunu yaptım nedensellik teorisine teorisini meydana getiren oluşturan bütün kavramları bütün teorileri tespit edip bunları tahlil etmeye analiz etmesidir. Yani iki, iki adımdan oluşan bir aslında yöntem sergiledim burada. İlk etapta nedensellik düşüncesini oluşturan ve bu konuda bize fikir verebileceğini düşündüğüm bütün kavramları Tespit ettim. Bunu da iki başlıkta, iki ana başlıkta ele aldım. Birincisi tabiatın yapısı, ikincisi tabiatın işleyişi. E, tabiatın yapısına dair cevher, araz, cisim e, ve boşluk kavramlarını analiz ettim. Tabii bunu yaparken tabiatçı kelamcıların e, tanımlarını, fikirlerini, görüşlerini merkeze aldım. E, diğer muhtezililerin veya işarilerin fikir ve görüşleriyle karşılaştırarak farklı ve benzer yönlerini ortaya koyarak orijinal yönlerini tespit etmeye çalışarak yaptım. Daha sonra tabiatın işleyişi sürecinde özellikle bu alimlerin nedensel açıklamalara ne düzeyde yer verdiğini anlamaya, kavramaya, izah etmeye çalıştım. Bu, bunu yaparken de bu alimlerin mana, tabiat, kumun zuhur, itimat, hareket sükun, fena beka ve Tevlit teorilerini bu çalışmada ele aldım. Bunları derinlemesine tahlil etmeye çalıştım ve özellikle bu konuların nedensellikle olan bağlantısını veya nedensellik düşüncesine, teorisine zemin sağlayan ya da ne bileyim onunla ilişkili olan yönlerini ortaya koymaya çalıştım. Tabii, Çalışmanın asıl tezlerinin, önermelerinin yer aldığı kısım e, ikinci bölüm. E, i̇kinci bölümde de e, ilk olarak şunu yaptım. E, bu tab ve tabiat düşüncesinin, tabiat teorisinin e, felsefi kökenli olduğuna ilişkin iddiaları ele aldım. Bu iddialar genellikle e, müsteşiklere ait iddialar. E, bunları ele aldım e, ve bu, bu iddiaların... E, ne düzeyde isabetli olduğunun e, ortaya koymaya çalıştım. Bunu yaparken de şöyle bir yol izledim. E, yani hem bu tabiatçı kelamcıların teorilerini e, bir, bir yana koydum, hem de e, bu teorilerin e, dayandığı iddia edilen e, filozofların, antik filozofların, bunlar işte Anaksagoras, Stoa felsefesi ve Aristoteles. Ve bunların düşüncelerini yani benzediği iddia edilen teorileri karşılaştırarak hangi yönden benzediğini, hangi yönden benzemediğini e, tespit etmeye, ifade etmeye çalıştım. E, Tabi burada şöyle bir durum var. Bunu yani ilerleyen e, sunumlarda izah edecektim ama yeri gelmişken e, belirtebilirim. E, yani varlıklarda sabit yerleşik sürekli tabiatlar olduğunu ve bu tabiatların varlıkların fiillerini, davranışlarını, eylemlerini belirlediğini iddia eden ve e, evreni, evrenin işleyişini bu temel üzerine açıklayan kelamcıların dışında e, birçok filozof var, düşünce var, akım var. Yani e, tabii zaten ilk yani ben de gördüğümde, karşılaştığımda ben de şaşırmıştım. Yani kelamın tabiatçısı, kelamcının tabiatçısı olur mu diye. E, ya da bir kelamcı tabiatçı olabilir mi diye. E, fakat e, konuyla ilgili okumalar yaptıkça aslında tabiatçılığın da çok farklı e, şekilleri olduğunu, versiyonları olduğunu gördüm. Yani tek tip bir tabiatçılıktan e, söz etmek mümkün değil. Biz tabii kelam eserlerine baktığımız zaman e, tabiatçılığın en çok şu formuyla karşılaşıyoruz ve en yaygın en meşhur tabiatçılık deyince de akla ilk gelen formu zaten bu yani varlığı bütünüyle fiziki olanlarla sınırlayan yani müşahede ettiğimiz duyu ve tecrübe konu olan alemle evrenle varlığı sınırlayan hem varlığın var oluşuna hem de varlığını sürdürme süreçlerini yine Varlığın kendi içindeki süreçlerle yani tabiatın kendisiyle açıklayan e, akımlar geliyor aklımıza e, ki böyle bir düşünce de e, fizik olanın fiziki olanın dışında maddi olanın dışında hiçbir varlık metafizik varlık kabul edilmez dolayısıyla bir yaratıcı fikri de böyle bir düşünce de yok tabiatçılığın asıl formu yani naturalizm dediğimiz kelamcıların eserlerinde tabi yun dedikleri e, asıl tabiatçılar, bunlar bu inkarcı, e, ateist bir tabiatçılık. Bunu zaten hiçbir kelamcının hiçbir Müslümanın kabul etmesi düşünülemez. E, ben tabii bu tabiatçılığın farklı formlarını da e, belli bir sistematik dahilinde tasnif etmeye çalıştım ve şöyle bir isimlendirme, daha doğrusu şöyle bir e, kategorize e, ettim bu e, tabiatçı teorilerim. Bu saydığım, ilk başta zikrettiğim tabiatçılığın fiziki olanın dışındaki bütün her şeyi reddeden formunu ateist tabiatçılık olarak isimlendirdim. Bir de şöyle bir formu var tabiatçılığın. Yani bir yaratıcı varlığı, yaratıcı denesek de ilk sebep, ilk illet, ilk hareket ettirici varlığı kabul etmekle birlikte bunun dışındaki tüm süreçleri yine tabiatın kendi içerisindeki dinamiklerle açıklayan tabiatın işleyişinde yine bu ilk hareket ettirici veya ilk sebep denilen varlığa tırnak içinde Tanrıya hiç atıfta bulunmayan felsefi akımlarda var. Ben bunları da bunlar da yine tabiatçı olarak kabul ediliyor. Bunları da ben deist tabiatçılık olarak isimlendirdim. Son olarak e, bizim kelamcılar gibi, e, tabii bunların ilkinden farkı ne? Bunlar bir e, yaratıcı, yani metafizik bir varlığı kabul ediyor. Her ne kadar kelamdaki gibi e, yoktan var eden bir yaratıcı olmasa da bu, yani bir tanrı fikri burada mevcut. E, dolayısıyla ateist açılıktan e, önemli bir farkı var. Bir de kelamcıların tabiatçılığı, buna da ben teist açılık adını verdim. Yani bu, bu tasnifi zannediyorum ilk ben yaptım. Hani literatürü taradığımda böyle bir tasnife hiç rastlamadım. Ee, hani ateist, deist ve teist tabiatçılık şeklinde bir tasnif yapmış oldum. Belki literatüre bir katkı da olabilir. Bilemiyorum. Ee, kelamcıların tabii e, bunlar e, diğer iki tabiatçılık türünden çok ciddi farkları var. Ee, Allah'ı yoktan yaratan bir varlık anlamında Allah'ı kabul ediyorlar. Peygamberi Tartışmasız bir şekilde kabul ediyorlar. Ee, vahyi kabul ediyorlar. Artı e, bazı tabiatçı kelamcılarda problemli de olsa ciddi anlamda sınırlı da olsa Allah'ın tabiata müdahale edebileceğini de kabul ediyorlar. Dolayısıyla bu deist tabiatçılıktan da önemli ölçüde farklı bir tabiatçılık türü. Ee, bu tabi tabiatçılığın e, detaylarını kelamcıların bu tab ve tabiat teorisinin ilerleyen e, slaytlarda biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. E, şimdi ikinci başlık aslında e, tezin e, temel argümanlarından birini e, ya da temel hedeflerinden birini ortaya koyuyor. Yani tabiatçı kelamcıların nedensellik teorisini bu başlık altında ben ortaya koymaya çalıştım. Tabi bunu yaparken hem e, diğer mütezil alimlerinin yani Basra Ekolesi ya dediğimiz ee, tabi Basra Ekolü derken aslında Nazan ve Cahiz e, tabi Muammer de, yani tabiatçı kelamcıların üçü e, aslında Basra Ekolü'nden. Ama bunların dışındaki e, Basra Ekolü'ne mensup alimler tabiat teorisini reddediyorlar. Onu da belirtmiş olalım. E, sadece bunların içinde Kâbi e, bazı Ekolü'ne mensup. Yani Basra Ekolü'nün e, klasik atomculuğa dayanan nedensellik teorisini de, ben e, izah etmeye çalıştım. E, tabiatçı kelamcıların nedensellik teorileriyle onların benzer ve farklı yönlerini e, ifade etmeye çalıştım. Yine e, eşari e, atomcuların, eşari alimlerin nedensellik teorisini de burada ele aldım. Bununla ilgili de e, kendimce farklı bir tasnif yaptım. Onu da yine e, ilerleyen slaytlarda ifade etmeye çalışacağım. E, yine İkinci bölümün diğer başlıklarında e, ilahi fiillerin, e, nasıl diyelim, yani e, Allah'ın ikinci nedenler aracılığıyla eylemde bulunması mümkün mü, değil mi? E, bunu biraz tartışmaya çalıştım. E, yine bu tabiatçı kelamcıların bu nedensellik teorisinde, tabiat teorisinde bir tabiat kanunu fikri e, var mı? Böyle bir e, düşünce onlardan çıkar mı? E, bunu ele almaya çalıştım. Tabii böyle bir e, tabiat kanunu fikri varsa Allah Teala'nın buna müdahale, müdahale etmesi, tabiat kanunlarının hilafına bunlara aykırı eylemlerde bulunması mümkün mü, değil mi? E, yine e, bu tab ve tabiat teorisinin e, kelamcıların klasik hudus delilini geçersiz kılacağı, Allah'ın varlığını ispat etmeyi imkansız kılacağı şekilde eleştiriler mevcut. Ee, burada nedensellikle ispatı vacip başlığında da e, aslında e, yani bu eleştirinin isabetli bir eleştiri olup olmadığını, e, tabiatçı kelamcıların fikirlerini dikkate alarak ele almaya çalıştım. E, dahası burada tabiatçı kelamcılar aslında tabiat teorisinin bir ispatı vacip teorisi olduğunu düşünüyorlar bunu da bu başlık altında ifade etmeye çalıştım. Yine tezin en önemli başlıklarından bir tanesi tabi nedensellik ve mucize konusunu ele alıyor. Tabiatçı kelamcıların e, aldığı en büyük eleştirilerden bir tanesi bu. E, özellikle e, Kada Abdülcebbar, Basra Konunun diğer alimleri, Eşari alimler bu eleştiriyi yöneltiyorlar. Diyorlar ki tabiat teorisinde, tab teorisinde e, mucize e, mucizenin gerçekleşmesi mümkün değildir. Böyle bir teori Allah'ın varlıkların tabiatlarının müdahalesini de imkansız kılacağı için e, mucizeyi inkar anlamına gelir. Bu gerçekten böyle midir? E, tabiatçı kelamcıların nedensellik düşüncesi mucizeye imkan tanır mı tanımaz mı? Bunu da yine ilerleyen slaytlarda kısaca özetlemeye çalışacağım. Son başlıkta da nedensellik teorilerinin süreklilik ve de değişim konularındaki içerimlerini ele almaya çalıştım. Bu bağlamda atomculuğun süreksiz bir evren tasavurunu, e, tabiatçılığın ise sürekli bir evren sürekliliğe dayanan bir evren tasavurunun ifade etmeye çalıştım. Burada yine Nazan'la ilgili e, hem klasik kaynaklarda hem modern kaynaklarda e, yanlış anlaşılan bir hususu düzeltmeye çalıştım. O da şu Nazzam'ın hem e, yani zaten bütün kelamcılar e, arazların sürekli olarak yenilendiğini kabul ediyorlar. Tabii Basra Ekolü'nde bazı arazların sürekliliği söz konusu. Kısmi bir süreklilik tabii ki bu. E, Nazzam'ın e, cevherlerin de sürekli olarak yenilen yenilenmesi gerektiğini iddia ettiği yönünde kaynaklarda bilgiler mevcut. E, ben bunun doğru olmadığını, Nazzam'ın hem tabiat teorisini hem de kümun ve zuhur teorisini birlikte dikkate aldığımızda nazamın kesinlikle sürekliliğe dayanan bir evren tasavvuruna sahip olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Evet, e, yani tezin e, ya da kitabın ana hatlarıyla içeriği bu şekilde. Şimdi ben kalan süremizde e, yaklaşık bir yarım saatimiz mi var hocam? 15-20 dakika mı var? Evet Hocam yarım saat e, var diyebiliriz yani. Evet. Şimdi ben kalan süremizde e, birincisi bu tabiatçı kelamcıların e, tab teorisi nedir, tabiat teorisi nedir onu biraz izah etmeye çalışacağım. İkinci olarak buna dayanan nedensellik teorisi tam olarak neye tekabül ediyor onu kısaca özetlemeye çalışacağım. Son olarak vaktimiz kalırsa da... E, Mucize konusuna kısaca temas etmek istiyorum. Şimdi bundan önce, tabii e, bu kavramların hepsinden belki bahsetmeye gerek yok ama sebep ve illet kavramları önemli. E, şimdi Kada Abdülcebbar'la birlikte sebep ve illet kavramları arasında çok net bir ayrım yapıldığını görüyoruz. Fakat onun öncesinde sebep ve illet kavramları e, çoğunlukla birbirinin yerine kullanılabiliyor. Zaten İslam filozofları e, ikisini aynı anlamda eş anlamlı olarak kullanıyor. Ee, Kadı Abdülcebbar öncesinde de aslında benzer bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yine de kavramların e, tanımına baktığımız zaman e, aslında farklı nedensellik türlerine işaret ettiklerini görüyoruz. E, mesela sebep kavramına baktığımız zaman sebep kendisi aracılığıyla başka bir şeye ulaşılan vasıta, vesile, araç anlamında kullanılıyor. Mesela bir kuyudan e, su çekmek için uzatılan, sarkıtılan ipe e, sebep deniyor. Ya da bir ağaca tırmanmak için kullanılan ipe, urgana sebep deniyor. E, dolayısıyla bu manada aslında sebep mutlak anlamda sonucu meydana getirmeye yetili olmayan, sadece sonucun meydana gelmesi için bir vesile teşkil eden şey anlamında kullanılıyor. Tabi dediğim gibi bu tanım net olarak Kada Abdülcabbar'dan sonra aslında oturuyor. Illet kavramı bunun aksine bir varlığın kendisine bağlı olduğu ya da bir varlıkta o varlığın ihtiyarı dışında o varlığın niteliklerini değiştirmeye yetili olan güç anlamında. Yani bu anlamda illet sonucunu mutlak anlamda e, ...gerektiriyor, zorunlu kılıyor. İlletin olduğu her durumda sonucun da var olması gerektiği e, düşünülüyor. Fakat sebep için aynı durum söz konusu değil. İllet ile malul arasında bir zorunluluk ilişkisi e, öngörülüyor. E, ve araya zaman ve araç da girmiyor. Yani illet ile malul arasına bir zaman da girmiyor. E, herhangi bir vesile, araç, başka bir sebep de girmiyor illet e, örneğin işte bir e, ateşin yakıcılığı mesela yani e, bir nesnenin tanımına temel niteliklerine dahil olan bir şey yani e, yakıcılık dolayısıyla ateşin olduğu her yerde yakıcılığın mutlak surette olması e, gerekiyor fakat sebep için aynı durum söz konusu değil sebep olduğu halde bazı engellerden dolayı sonuç meydana gelmeye biliyor ya da sebeple sonuç arasına başka ara sebepler veya bir zaman e, aralığı girebiliyor. Yine tab ve tabiat kavramlarını izah etmek e, burada yararlı olabilir. E, tab kavramı e, bir şeyi mühürlemek, e, bir şeyi şekillendirmek anlamına geliyor sözlükte. E, tabiat kavramı da buradan türüyor. E, bizim kullandığımız e, bir kelami bir kavram olarak tabiatçı kelamcıların kullandığı anlamda Varlıklara yaratılış itibariyle yerleştirilen, dışsal bir irade ve müdahale olmaksızın doğal bir şekilde eylemlerini meydana getiren, içsel nitelikleri ifade etme, eden bir kelime. Bu anlamda kullanılıyor. Ee, şöyle de bir ayrım yapabiliriz. Tabiat kavramı e, literatüre baktığımız zaman, kelam eserlerine baktığımız zaman, tabiat kavramı daha çok e, cansız varlıklar için, tab ve tiba kavramları ise daha çok insan ve diğer canlı varlıklar için kullanılıyor. Şimdi e, tabiatçı kelamcılara ge gelecek olursak e, biz işte dört isimle sınırlandırdığımızı söyledik çalışmamızı. Fakat e, ilgili eserlere, kaynaklara baktığınız zaman aslında bu isimlerin dışında bazı isimlerin de tabiat teorisini savunduğunu görüyoruz. E, kimler bunlar? E, Hayyat, e, Nazzam'ın öğrencisi Burgu, e, Sümame bin Eşres, e, yine Eş'ari kelamının öncülerinden Ebul Abbas el-Kalani'si, e, Zahiri alim İbni Hazm ve Şii alim Şeyh Müfid'in e, tabiat teorisini savunduğuna ilişkin kaynaklarda ifadeler mevcut. Fakat e, bunlara ilişkin tabi bir iki cümlenin bazen bir paragrafın dışında herhangi bir veri mevcut değil. Yani bunların tabiat teorisinin e, detaylarına ilişkin bir bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla biz de e, çalışmamızda e, teorisine ilişkin daha detaylı bilgi sahibi olduğumuz e, dört isimle e, sınırlandırdık çalışmamız. Şimdi bunların biraz e, detaylarına girecek olursak mesela ee, tabii şunu da ifade etmem gerekir. Bu dört alemin hepsi de aynı tabiatçı teoriyi savunmuyor değerli hocalar. Yani Muammer, Nazzam, Cahız ve Kâbi. Bunlardan sadece Nazzam ve Cahız, o da biliyorsunuz Cahız, Nazzam'ın talebesi, öğrencisi. Ee, yani bazı konularda farklılıklar var ama temelde, aynı fikirleri savunuyorlar. Yani bunların nedensellik teorisi, tab, tab, tabiat teorisi aynı kozmolojiye, aynı cisim teorisine dayanıyor. Fakat Muammer ve Kabe'nin her birinin hem tabiat teorileri hem de nedensellik teorileri farklı. Yani bu anlamda aslında tabiatçı kelamcıların kendi aralarında da üç farklı tabiat teorisi ve üç farklı nedensellik teorisi olduğunu belirtmem gerekiyor. Şimdi bunu kısaca ifade etmek e, istiyorum. Mesela Muammer'in tabiat teorisini e, kısaca e, özetle ele alacak olursak, e, Muammer, bir de tabii şunu e, söyleyeyim, e, bu tabiat teorilerini, yani üç farklı tabiat teorisini e, dayandıkları kozmolojiye ya da dayandıkları cisim teorisine bağlı olarak iki kategoriye ayırdım. Atomcu tabiatçılık ve anti-atomcu tabiatçılık şeklinde. Bunu niye yaptım? Çünkü Muammer ve Kabe'nin e, tabiat teorisi aslında bildiğimiz atomculuk teorisinin üzerine inşa edildi. Şimdi bunu biraz sonra e, bu e, alimlerin fikirlerini e, zikrettiğimizde daha net bir şekilde anlayacağız. Mesela e, Muammer aslında klasik atomculuğun temel e, argümanı olan alemin cevher ve arazlardan oluştuğu tezini kabul ediyor. Fakat Muammer, arazların Allah tarafından yaratıldığını kabul etmiyor. Ona göre Allah Teala sadece cevherleri yaratmıştır, cevherin dışında, cevherlerin dışında hiçbir şey yaratmamıştır. Cevherlerde bulunan bütün arazlar ise cevherlerin kendi fiilleridir. Yani cevherler kendi arazlarını meydana getirirler. Ee, tabii, Cevherlerin bu arazları meydana getirmesi Allah Teala'nın onları bu şekilde yaratmış olmasından dolayıdır. Yani Allah Teala başlangıçta e, cevherleri yaratırken onları belli arazları meydana getirecek şekilde yaratmıştır. Dolayısıyla cevherin bundan sonraki varlığı süresince meydana getireceği bütün arazları kendisi tabiatı gereği meydana getirir. Yani e, cehellerdeki hayat, ölüm, işitme, görme, renk, tat, koku e, gibi bütün arazler cismin kendi fiilleridir muammere göre. Yine e, bu cisimlerin e, işte nedensellik ilişkisi içerisinde başka varlıklarda meydana getirdiği etkiler ve etkiler de e, yani nedensel etkiler de cisimlerin kendi fiilleri, tabiatının gereği olarak kendi fiilleri olarak Kabul ediliyor. Mesela ateşin yakması, güneşin yaydığı ısı, ayın saçtığı renkler ya da bazı canlıların ortaya koyduğu fiiller, bunlar hareket sükun olabilir, birleşme ayrılımı olabilir. Bütün bunlar tabiatları gereği bu varlıkların, bu cisimlerin kendi yarattığı fiillerdir muammere göre. Tabi Muammer'in bu fikirleri çok yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Ee, bu eleştiriler e, şurada, şu noktada yoğunlaşıyor. Birincisi Muammer'in bu düşüncesine göre Allah Teala, e, yani sadece cevherlerin yaratıcısı ise, sadece cisim ve cevherlerin yaratıcısı ise, alemin yarısını e, Allah yaratmıyor demektir. Muammer'in bu teorisine göre. Eleştirilerden bir tanesi bu. Yani ce alem cevher ve arazlardan oluştuğuna göre Allah Teala yarısını yaratıyor, yarısını cismin kendisi yaratıyor demiş oluyor e bazı alimlerimize göre. Yine Allah Teala'nın cisimlerin, cevherlerin e eylemlerine, fiillerine müdahil olması da mümkün görülmüyor bu eleştirilerden bazılarına göre. E Dolayısıyla Allah Teala'nın birçok mucizenin, araz olduğunu dikkate aldığımızda e, muammerin bu düşüncesinde mucizenin de mümkün olmadığı ileri sürülüyor. E, yine Allah Teala'nın kudretinin ciddi anlamda sınırlandırıldığı, e, alemdeki etkinliğinin e, yine ciddi anlamda sınırlandırıldığı gelen eleştiriler arasında. Kabe'nin tabiat teorisine baktığımız zaman Kabe de yine Cevher Aras teorisini kabul ediyor. Ee, kelamın e, ya da atomculuğun klasik aslında e, önermelerini benimsiyor. Fakat bununla birlikte e, tabiat teorisini kabul ediyor. E, tabii bunu, bunu nasıl e, yani tabiatçılıkla atomculuğu nasıl uzlaştırdığı konusunu ben bu, bu çalışmada tam olarak e, aydınlattığımı söyleyemem. Yani bu konuda ilave çalışmaları, araştırmalara ihtiyaç var. Bu konuda ciddi bir veri eksikliği, bilgi eksikliği olduğunu söyleyebilirim. E, fakat e, yani kendi tespit ettiğim husus, hususlar olarak şunları ifade edebilirim. Şimdi e, Kabe e, tabiatı şöyle tanımlıyor. Diyor ki cevherlerde içkin olarak bulunan ve onunla mahallin e, fiile hazır hale geldiği nitelikler tabiatın tanımı olarak. E, ve yine kendisi alemdeki bütün varlıkların belli tabiatlara sahip olduğunu ve bu tabiatlar sayesinde e, eylemde bulunduklarını ifade ediyor. Yine iradeli canlıların da yani insanların da bu tabiatlara uygun olarak fiillerini meydana getirdiğini söylüyor. E, yine e, bu varlıklarda bu tabiatlar bulunduğu sürece bu tabiatların aksine eylemlerde bulunma, bulun, bulunmalarının da imkansız olduğunu söylüyor. Örnek olarak da e, buğdayın e, işte buğdaylık tabiatına özüne sahip olduğu sürece buğdaydan e, e, kesinlikle arpa bitmeyeceğini ya da işte insan sperminden başka bir canlının kesinlikle üreyemeyeceğinin meydana gelemeyeceğini e, bunun imkansız olduğunu ifade ediyor. Ee, yine dört tabiat e, ya da anasır erba diyebileceğimiz işte sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk düşüncesi var ee, Kabi'de. Kabi'ye göre Allah Teala bütün varlıkları dört tabiattan yani bu sıcaklık, e, soğukluk, yaşlık, kuruluktan yaratmıştır. Bütün varlıklar e, çürüyüp yok olduğunda bu dört tabiata dönüşecektir diyor Kabi. Yani Empedokles'te yer alan bu teoriyi kendi tabiatçı teorisinin temeline yerleştiriyor. az önce söylediğimiz soruya cevaben şunu söyleyebiliriz. Yani Kabi atomculukla tabiatçılığı nasıl uzlaştırıyor? Eee birincisi Kabi arazilerin süreksiz olduğunu kabul etmekle birlikte tevlit yoluyla arazilerin sürekli süreklilik kazanabileceğini söylüyor. Yani bir arazinin başka bir arazı doğurmak suretiyle sürekli hale gelebileceğini söylüyor. İkincisi, e, klasik atomculuğun aksine Kabe cevherlerin belli şekillere sahip olabileceğini kabul ediyor. Yani malumunuz olduğu üzere klasik atomculukta bütün cevherler mütemasil ve mütecanistir. Yani e, e, hepsi birbirinin aynadır. E, eş tiplidir diyelim. E, dolayısıyla e, böyle olduğu için de hiçbir Cevherin başka bir cevher üzerinde etki meydana getirmesi, tesir meydana getirmesi mümkün değildir. Fakat Kâbi, cevherlerin belli şekillere sahip olduğunu kabul ederek ve bu farklı cevherlerin birleşmesiyle de farklı tabiatların ortaya çıkmasına imkan sağlamış oluyor. Yine başka temel bir farklılık, klasik kelam atomculuğundan, Kâbi, boşluk fikrini reddediyor. Yani cevherler arasında ya da cisim kendi içinde ya da alemin içinde kesinlikle boşluk bulunmadığını savunuyor. Bu da tabi e, alemde bir sürekliliğe imkan sağlıyor. Bu süreklilik de e, bir varlığın başka bir varlığı etkilemesine, e, yani nedensel etkide bulunmasına imkan sağlıyor. Kabe'nin düşüncesiyle ilgili olarak da bunları söyleyelim. Şimdi Nazlan ve cehaza geldiğimizde onların Tabiat teorisi de bambaşka bir temele dayanıyor. E, nazm bildiğiniz üzere e, kelamın cevher fert teorisini kavramını reddediyor. Yani bölünemeyen cevher fikrini nazm kabul etmiyor. E, biliyorsunuz e, hani kelam atomculuğunun dayandığı en temel e, önerme budur. Hani varlıklar sonsuza kadar, cisimler sonsuza kadar bölünemezler bir son noktada bu bölünme nihayete ermek zorundadır. Bu da işte cevheri ferktir. Varlıklar da bu cevherlerin e, ve e, bunlara ilişen arazilerin toplamından meydana gelir. E, diyor klasik atomcu Nazan bu varlıkların sonsuza kadar bölünemeyeceği önermesini kabul etmiyor. Ona göre varlıklar e, sonsuza kadar bölünebilirler. Yani bu bölünmenin bir nihayeti bir sonu bir sınırı yok. Şimdi bu Nazzam'ın bu iddiasının yani bu varlıkların sonsuza kadar, cisimlerin diyelim sonsuza kadar bölünebileceği iddiasının e, bil fiil mi bil kuvve mi olduğuna ilişkin literatürde tartışmalar var. Yani Nazzam birçoklarına göre, Nazzam'ın buradan kastı cisimlerin cevherlerin bil fiil bölünebileceği, sonsuza kadar bölünebileceği değil, bil kuvve bölünebileceği yani ben e, kitapta bu, bu meseleyi, bu tartışmayı ele aldım ve bunun aksi bir kanaat belirttim. Yani Nazdam'ın e, bil kuvve değil, bil fiil sonsuza kadar bölünebilirliği savunduğunu ifade ettim. Bunun da temel gerekçesi şu e, Kadı Abdülcebbar'ın e, eserinde e, Ebul Huzeyl ile Nazam arasında şöyle bir diyalog geçiyor. E, i̇şte bunlar gündüz Atomun sonsuza kadar bölünüp bölünemeyeceği ile ilgili bir tartışma yaşıyorlar. Ee, anladığımız kadarıyla Ebul Huzeyl Nazzam'a galip geliyor. Yani Nazzam'ı susturuyor. Ee, Ebul Huzeyl akşam dönüp baktığında işte tabiri caizse e, Nazzam böyle kara kara düşünüyor. Ayaklarını suya koymuş, kara kara düşünüyor. Ee, Ebul Hüzeyl'e nasıl cevap verebileceğini yani bu cevheri fert fikrini nasıl çürütebileceğini düşünüyor. Hatta Ebul Huzeyl e, şöyle bir müstehzi ifade kullanıyor. Diyor ki işte koçlara toslayanların hali böyle olur. Yani ben seni işte bu tartışmada yendim. Böyle kara kara düşünürsün işte diyor. Ee, burada Nazzam şöyle bir cevap veriyor. Sana diyor kesin bir e, e, delille cevap veriyorum diyor. Nedir o diyor? Tabii bu tartışma şu bağlamda yürüyor. Yani işte Nazlam'ın iddia ettiği gibi cisimler, cevherler sonsuza kadar bölünürse Ebul Hüzey diyor ki bir karıncanın herhangi bir nesneyi, nal örneğini veriyor. Herhangi bir nesneyi kat etmesi mümkün olmaz. İmkansız olur. Niye? Çünkü işte bir bu nesneyi kat etmesi için önce yarısını, onun yarısını kat etmesi için önce yarısını, yani Zenon paradoksuyla ee, cevap veriyor. Nazlamı ve nazdan buna cevap veriyor. Fakat akşam işte düşündükten sonra diyor ki sana iyi bir cevapla, kesin bir delille cevap veriyorum. Ee, nalın bir kısmını yürüyerek geçer, bir kısmını sıçrar diyor. Tafra teorisini ortaya. Alıyor. Dolayısıyla bu tafra teorisinin ileri sürmesi, onun bir kuvve değil de bir fiil, bir fiil bölünmeyi savunduğunu gösteriyor bana göre. Çünkü bir kuvvet e, bölünmeyi savunmuş olsaydı burada onu ifade edip belki bu tartışmadan sıyrılabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi Nazam Nazamın tabiat teorisinde şu şekilde Nazam sadece fert fikrini reddetmekle kalmıyor aynı zamanda hareket dışındaki bütün arazileri de reddediyor. İşte sıcaklık soğukluk yaşlık, kuruluk gibi Sükunda dahil olmak üzere bütün arazları reddediyor. Kelamcıların araz olarak isimlendirdiği işte renkler, tatlar, kokular, sesler, sıcaklık falan bunları latif cisimler olarak e, kategorize ediyor. Yani bunların cisim olduğunu savunuyor. Bu da çok temel bir farklılık. Ona göre bu e, cisimler, bu latif cisimler tedahül şeklinde yani iç içe geçmek suretiyle e, cismi meydana getiriyor. Ee, Tabi şöyle de bir temel fark var. Nazzama göre Allah Teala alemi ve içindeki bütün varlıkları e, tek bir anda bulundukları hal üzere yaratmıştır ve bundan sonra bu varlıklar var olduğu sürece onlardan meydana gelecek bütün değişimler, bütün e, fiiller, fiilleri bu varlıkların içine gizlemiştir. Yani kümun teorisi dediğimiz şeyi savunuyor. Nazzam. Dolayısıyla varlıkların nasıl diyelim işleyişini, eylemlerini, hayatları boyunca ortaya koyduğu bütün fiilleri yeni bir yaratmayla değil, içlerinde, tabiatlarında gizli bulunan, kümün halinde bulunan niteliklerin açığa çıkması, zuhuru şeklinde tasvir ediyor Nazan. Bu da temel bir farklılık. Nazıma göre Allah Teala bütün varlıkları bu şekilde tabiatlarla yaratmıştır ve bütün varlıklar Allah'ın ilk yaratma anında içlerine yerleştirdiği bu tabiatlara boyun eğmek durumundadır. Allah Teala böyle yarattığı için, bu tabiatlarla yarattığı için hafif olan şeylerin tabiatı yükselmek, ağır olan şeylerin tabiatı aşağı doğru düşmektir. Ateşin tabiatı yakmak, suyun tabiatı ıslatmaktır. Ee, diğer örneklerde bunun gibi. Cahız da hocası gibi e, kümun ve zuhur teorisine dayanan e, ve e, cevheri fert e, fikrinin reddine dayanan bir e, tabiat teorisini, tabiatçılık fikrini benimsiyor. Ona göre de bütün cisimlerin bir tabiatı vardır tabiatların, kendilerinin özgü fiilleri vardır. Ee, örneğin ateşte sıcaklığın ve yükselmenin, bıçakta kesiciliğin, yırtıcı hayvanlarda vahşiliğin, zehirde öldürücülüğün e, nedeni onların tabiatlarıdır, e, diyor Nazza. Şimdi bu tabiat teorileri bu şekilde. Bunlara dayalı nedensellik teorilerine e, şöyle kalan süremizde yazdık. E, e, temas edecek olursak şunları söyleyebiliriz. Şimdi kelamda nedensellik e, teorilerinin tasnifine ilişkin e, hani kaynaklarda farklı tasnifler söz konusu. E, ben e, kendimce daha farklı bir tasnif yaptım. Buraları biraz kısa geçerek e, evet şimdi ben e, nedensellik teorilerinin dayandığı daha temel cisim teorilerini, yani daha temel alt teorileri esas alarak nedensellik anlayışlarını bir tasnife tabi tuttum. Ve burada da şöyle bir tablo çıktı ortaya. Mana ve tabiat teorilerine dayanan, yani tabiatçı kelamcıların zorunlu bir nedensellik fikrini savunduğunu iddia ettim. Basra-Yakol'ünün tevlid ve itimat teorisine dayanan Anlayışında da kısmi bir zorunluluğun e, savunulduğunu iddia ettim. Yani e, ılımlı bir nedensellik teorisinin savunulduğunu e, iddia ettim. E, eşari atomculuğunda ise nedensel ilişkilerin, nedensel etkilerin kabulüne imkan olmadığını, dolayısıyla bu düşüncede nedenselliğin reddedildiğini e, ifade Şimdi bunun e, biraz detaylarını ifade edecek olursak e, şunu söyleyebilirim. E, şimdi kele, tabiatçı kelamcılar e, varlıkların yapısında sabit, yerleşik, sürekli bazı tabiatlar olduğunu savunduğu için ve bu tab tabiatların da belli bazı fiilleri meydana getirdiğini savunduğu için e, cisimler fiillerini, eylemlerini meydana getirirken bu tabiatların çizdiği sınırlarla sınırlanırlar ve bu tabiatlar sayesinde cisimler başka cisimler üzerinde etki meydana getirebilirler. Yani ateşte yakıcılık tabiatı olduğu için pamuk ateşle bir araya geldiği zaman ateş pamuğu yakar. İşte bir taşta ağırlık tabiatı olduğu için o taş havaya fırlatıldığı zaman ee, o taş doğal olarak, tabi olarak yere düşer. Ya da e, işte suda e, susuzluğu giderme tabiatı olduğu için içende kalma hissi oluşturur. Besinde e, besleyicilik tabiatı olduğu için yendiği zaman e, insanı doyurur. Zehirde öldürücülük tabiatı olduğu için e, kişiyi öldürür gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Evet. Basra Ekolü'nün e, tevlid ve itimat teorisinde ise ben, e, yani şimdiye kadar literatürde özellikle kelamcıların nedensellik teorilerine ilişkin yapılan tasniflerde Basra Ekolü de eşari kelamcılarla, eşari alimlerle bir tutularak bunların da işte ya nedenselliği tümüyle reddettiği ya da çok kısmi bir düzeyde kabul ettiği şeklinde e, ifadeler, e, iddialar mevcut. Ben e, kesinlikle Basra Ekolü'nün nedensellik düşüncesiyle eşarilerin nedensellik düşüncesinin temelden farklı olduğunu düşünüyorum. Bunu da çalışmada ifade etmeye çalıştım. E, bunun temel nedeni şu, e, benim tespit etti, edebildiğim kadarıyla Basra Ekolü, tevlit ve itimat kavramları çerçevesinde e, tabiatta kısmi bir nedenselliği, kısmi bir zorunluluğu kabul ediyor. Şöyle ki, Basra Ekolü'ne göre İrade sahibi, kudret sahibi bir failin başlattığı bir fiilin tabiatta devam eden sonuçları, neticeleri zorunlu olarak meydana gelir. Yani bir insanın başlattığı bir eylem, örneğin bir oku fırlatmak, bu eylemin sonucu olarak okun hedefine ulaşması, vurması, onda bir acı, bir zarar, bir sonuç meydana getirmesi bas göre zorunludur. İşte anahtarı çevirdiğimiz zaman kilidin dönmesi, kapının açılması vesaire. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ya da bir kişiye bir taş fırlattığınız zaman onun kafasına o taşın çarpması ve o kişinin bundan dolayı ölmesi. Yani mütevellit fiiller, bir fiilin dolaylı sonuçları neticesinde meydana gelen ikinci fiiller Basra ekolüne göre zorunlu olarak meydana gelir ve ekolün çoğunluğu bu fiili başlatan failin de bu fiillerden sorumlu olduğunu kabul ediyorlar. Yine itimat kavramıyla Basra Ekolü cansız varlıkların da e, başka varlıklar üzerinde bir etki, bir tesir meydana getirebileceğini kabul ediyor. Yani örneğin ateşin yakıcı olması e, yapısında bulunan itimattan dolayı mümkündür. Ya da işte ağır bir nesnenin başka bir nesneye temas ve ittisal etmek suretiyle onda bir etki meydana getirmesi ve hareket meydana getirmesi mümkündür. Fakat klasik eşari atomculuğu bu etkiler de mümkün görülüyor. Bunun da temel nedeni şu yani birincisi Allah Teala varlıkların hem yaratıcısı hem onlardaki arazların anlık olarak yaratıcısı olarak kalıyor. yani allah Teala varlıkları yaratmakla kalmıyor. Varlıkların her an meydana getirdiği bütün arazları da anlık olarak Allah yaratıyor. Klasik eşari atomculuğunda. Burada varlıkların, cisimlerin kendilerine ait bir eylem bir fiilden söz edemiyor. Ne kendi mahallerinde ne de başka bir cisimde yani mahallerini aşan bir durumda herhangi bir fiil meydana getirmeleri söz konusu değil. Dolayısıyla örneğin ateşin yakması, pamuğu yakması örneğini ele alacak olursak ateşi yaratan Allah, ateşte yakıcılığı yaratan Allah, pamuğu yarat yaratan Allah ateşin pamukla teması esnasında eş zamanlı olarak yanma fiilini yaratan da Allah. Yani ateşin pamukta yanma meydana getirmesi gibi bir durum klasik e, eşari anlayışta söz konusu değildir. Ya da e, elimi elime bir kalemi aldığımı ve bir yazı yazdığımı düşünelim. Yani burada benim yazıyı yazmamdan söz edemiyoruz. Yani zaten klasik e, fiil teorisinde de böyledir. İnsanın iradesinin de, kudretinin de, fiilinin de, yaratıcısı Allah'tır. İnsan sadece fiile yönelmesi itibariyle o fiilden sorumludur. Onu kesbetmiştir eşari anlayışlar. Dolayısıyla kalemi yaratan Allah, beni yaratan Allah benim irademi yaratan Allah benim kudretimi yaratan Allah kalemin hareketini yaratan Allah ve en nihayetinde kalemin kağıttaki e, meydana getirdiği yazıyı yaratan da Allah. Bütün bunlar eş zamanlı olur ve bunların herhangi birinin diğeri üzerinde bir etkisinden ya da bunlar arasındaki nedensellik ilişkisinden e, söz edemeyiz. Fakat e, Basra ekolünün Düşüncesinde bu durum böyle değil. Yani bir insanın başlattığı bir fiil hem insan kendi fiillerine sebep olabilir, bir fiil meydana getirebilir, hem de bu fiilin dolaylı neticeleri zorunlu olarak tevlik teorisiyle meydana gelir. Aynı zamanda e, itimat kavramıyla da, tabii itimat kavramı çok e, komplike bir kavram. Yani itme, çekme, basınç, e, ne bileyim ağırlık, hafiflik gibi birçok kavrama karşılık olarak kullanılan birçok fiziki olguya karşılık olarak kullanılan bir kavram. Ee, ama Basra ekolünde itimat, itimat kavramı sayesinde bir cisim, başka bir cisim üzerinde bir fiil, bir hareket, bir değişim meydana getirebiliyor. Bu da belli bir ölçüde nedensellik e, nedenselliğin kabulünü imkan tanıyor. Tabi e, bu e, mutlak manada zorunlu bir nedensellik değil. E, zaten Basra ekolünün tabiat fikrini reddetmesinin, bunun yerine itimat teorisini benimsemesinin de temel nedeni bu. Onlara göre tabiat teorisi hem insan olarak e, yani bir fail olarak insanın hem de Allah'ın tabiata müdahalesini imkansız hale getirir. Fakat itimat teorisinde böyle bir durum söz konusu değildir. Hem insanın fail olarak hem de Allah'ın yaratıcı olarak her an varlığa, cisme müdahale etmesi onun fiillerine engel olabilmesi ya da e, mevcut fiilini e, gerçekleştirmesinin önüne geçmesi evet. mümkün kabul ediliyor. Dolayısıyla nedensel ilişkiler mutlak bir zorunluluk, mekanik determinist bir zorunluluk olarak tasvir edilmiyor. Bu noktada tabii şöyle bir e, tabloyu yansıtmak istiyorum. Yani e, bu ayrımı yapmamda tabii e, determinizmle ilgili ya da nedenselliğin, Nedensellikteki zorunluluğun boyutlarıyla ilgili düşünce tarihinde de aslında çok e, farklı tonların mevcut olması yani e, şöyle bir genelleme yapmak yanlış yani nedenselliği kabul ettiği zaman sanki böyle işte e, Demokritos'un böyle mutlak determinist mekanist mekanik determinist düşüncesini kabul ediyormuş gibi düşünmemize gerek yok ya da nedensellik işte e, ...belli bir ölçüde reddedildiğinde... ...bütün nedensel ilişkilerin reddedildiğini düşünmemize de gerek yok. Nedenselliğin belli düzeylerde kabul edildiği... ...birçok düşünce, birçok fikir var. bu Böyle düşünen birçok filozof var. Ben kelamcıların nedensellik teorilerini de... ...bu şekilde tasnif etmenin mümkün olduğunu düşündüm. Dolayısıyla... ...yani... Özellikle Basri ekolünün ılımlı, soft determinist bir nedensellik teorisini içerdiğini, yine Nazlam ve Cahız'ın da aslında benzer bir e, yumuşaklığı e, bir e, nasıl diyelim, yani ilahi müdahaleye açık bir nedensellik teorisini e, savunduğunu ben ifade ettim çalışmada. Fakat e, Kâbi ve ee, Muammer'in nedensellik teorileri biraz daha katı, biraz daha sert, biraz daha problemli olduğunu da e, ifade etmem gerekir. Ee, tüm bu ifade ettik, ettiğim şeylere rağmen ben e, mucizeyi temellendirmenin zaten e, Nazam'ın ve Cahiz'in nedensellik teorisinde e, kesinlikle mümkün olduğunu çok kolay olduğunu ifade etti. Yani zaten Nazzam'ın kendi ifadeleri de tabi e, tabii bu bunu dolaylı kaynaklardan, ikincil kaynaklardan öğreniyoruz bu ifadeleri. E, yine cihazın kendi eserlerindeki ifadelerinden onların mucizeyi yani peygamberlerin hissi mucizelere dahil olmak üzere kabul ettiklerini, mümkün gördüklerini, yani mucize olgusunu mümkün gördüklerini zaten görüyoruz. Ben de tabiat ve nedensellik teorisi bağlamında, onların sistematiğinde mucizenin e, mümkün olduğunu, kolay bir şekilde temellendirilebileceğini e, ifade ettim. Fakat e, Muammer'in ve Kâbi'nin nedensellik ve tabiat teorisinde e, mucizenin klasik, e, yani genel kabul gören formunu temellendirmek pek kolay değil. Nedir o? Bu da o da şu ee, yani mucize mucize'nin e, biz hani klasik şöyle gerçekleştiğini varsayıyoruz. Mucize e, Allah Teala'nın vasıf vasıtasız değilleri olarak e, meydana geliyor. E, dolayısıyla tabiatın, adetin, e, olağan akışına tamamen aykırı bir şekilde meydana geliyor. Yani bu ne oluyor? nedensiz sonucun meydana gelmesi ya da neden olduğu halde sonucun meydana gelmemesi şeklinde nedensellik ilkesinin tamamen ihlal edildiği bir mucize tasavvuru en yaygın şekilde yani İslam düşüncesinde kabul edilen formu. Fakat ben bunun dışında mucizenin iki farklı gerçekleşme biçimi olduğunu da gördüm. Yani düşünce tarihinde. Bunlardan bir tanesi nedensellik kanunu içinde yani tabiat kanunlarını ve varlıkların tabiatını, yapısını ihlal etmeden mucizenin mümkün olduğu savunanlar da var. Ben Muammer ve e, Kâbî'nin bu kategoride değerlendirilebileceğini e, ifade ettim, bunu savundum. Nitekim Kâbî'nin kendi ifadeleri de var bu noktada. Kâbî e, şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki, e, Allah Teala'nın bir e, sebep yaratmaksızın e, ağır bir taşı havada tutması mümkün değildir diyor böyle bir cümle kuruyor e, dolayısıyla onun bir sebep yaratmak suretiyle fakat yine nedensellik yasasını varlıkların tabiatını ihlal etmeden bir sebep yaratmak suretiyle e, onun e, mucizeyi mümkün gördüğünü söyleyebiliriz tabi burada şöyle bir ayrım var e, muammerde Allah Teala'nın araz yaratması mümkün görülmediği için Allah'ın mucize yaratması ya da tabiata müdahalesi sadece cevher ve cisim yaratmak suretiyle olabilir. Yani e, örnek vermek gerekirse Allah Teala Hazreti İbrahim'i ateşe attığı zaman e, onun bedeninde görünmez bir tabaka bir cisim yaratmak suretiyle yanmasını engelleyecek bir cisim yaratmak suretiyle mucizeyi gerçekleştirebilir. Bu da aslında mucizenin temel şartlarını kelamcıların zikrettiği işte Allah'ın bir fiili olması adete aykırı olması insanların bir benzerini getirmekten aciz olması gibi temel şartları aslında sağlayan bir biçimdir. Kâbi'de bu kısmen daha kolay Kâbi Allah Teala'nın hem cevher ve cisim yaratmak suretiyle hem de araz yaratmak suretiyle müdahale edebileceğini tabiata, mucize yaratabileceğini ancak bunun nedensellik ilkesi çerçevesinde gerçekleşeceğini savunuyor. Epeyce süren açtım. Aslında konuşacağım, söyleyeceğim daha çok şey var. Ama şimdilik burada bırakabilirim. Müzakere kısmında sorulacak sorular olursa belki bazı konuları daha fazla açmak mümkün olabilir. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ahmet Mekin Hocam. Ee, gerçekten bir saat on dakika geçmiş ama nasıl geçtiğini anlayamadık. Yani. Çok güzel bir sunumdu. Eyvallah. Çok dolu dolu bir sunumdu. Ee, tabii sadece kitabı anlatmakla kalmadınız. Aynı zamanda e, kelaminde özellikle tabiatla ilgili konularda e, sıkışan noktalar nelerdir? Problematik noktalar nelerdir? E, bundan sonraları için neler yapılabilir çözüm bekleyen tartışma konuları nelerdir e, onları da e, zikretmiş olduğunuz böylelikle e, şimdi tabi ben e, sorulara geçmeden önce e, arkadaşlar iki türlü soru sorabilirsiniz yani el kaldırabilirsiniz söz isteyebilirsiniz e, söz isteyen arkadaşlara söz verilecektir hocam yazma mümkün mü chat kısmında? Çat kısmına yazarak da sorular sorabilirsiniz. İsterseniz ben sonrası gelmesi itibariyle ilk böyle soruyu sorabilirim inşallah. Aslında Ahmet Mekin hocam biraz değindi buna ama ee, belki daha fazla e, açıklar, hem vurgulanmış olur böylelikle o soru. Şimdi atomculukla tabiatçılık arasındaki ilişki, yani bunlar e, aynı zamanda birbirine, e, birbiriyle karşı karşıya da e, getirilmeye çalışılıyor. E, ki e, haklı nedenleri de var. Şimdi e, mesela atomlu. E, Antik atomdan, antik e, felsefeden, atomculardan itibaren ki Aristo'nun onları eleştirilerinden itibaren e, baktığımız zaman e, hareket mesela atomculara göre atomların zatî e, özelliklerinden kaynaklanır. Atomlar hep hareket halindedirler. Aristo ise doğal hareket diye bir şey e, icat ediyor. Doğal hareket teorisi mesela. Toprağın merkeze doğru suyun yine merkeze doğru havanın çevresel ateşin yukarıya doğru doğal hareket yönleri olduğunu söylüyor. Ama tabii kelam ilmine girdiği zaman iş bayağı bir böyle kelamcıların orijinal yaklaşımları da sayesinde kelamzanın katkıları da Sayesinde çünkü ben biliyorum Ahmet Mekin hocamızın Nazariyat dergisinde çıkan çok güzel bir makalesi var. Hala ile ilgili, boşlukla ilgili. Orada mesela genelde atomcuların boşluğu kabul etmesi beklenir. Ama düşünce tarihinde bir atomculuk örneği var ki mesela Bağdat Mutezilesi'nin savunduğu atomculuk modeli hem boşluğu reddediyorsunuz hem de atomcu olabiliyorsunuz. Yani bu noktada e, kelamda tabiatçılıkla atomculuk arasında böyle bir zıt ilişki e, tam olarak söylenebilir mi? Yani atomcu teori, tabiatçı teori çünkü atomcu teoriye baktığımız zaman cevher arazlardan oluşur. E, yine Basra Mutezilesi'ne baktığımız zaman Pardon, Bağdat Muhteşem'e bastığım zaman onlar da cevher ve arazlardan oluşur diyorlar. Hatta e, işte Nazam bile alemin cevher ve arazlardan oluştuğunu söylüyor ama arazları sadece harekete indiriyor yani. E, bu noktada atomculuk sadece cisimler sonsuza kadar bölünebilir mi, bölünemez mi tartışmasına sıkışıyor yani. Evet. Meseleye bu yönüyle baktığımızda alemin salt arazlardan oluştuğunu iddia edenlerde de El Cüzelle zilayet -e Ceza kavramını var mesela. Drağ bin Amur, Hafs fer Hüseyin bin Neccar e, bunlar hem e, El Cüzelle zilayet -e Ceza kavramını yani atom kavramını kabul ediyorlar. Hem de alemde cevher diye bir şeyin olmadığını alemdeki tüm cisimlerin e, arazlardan oluştuğunu iddia ediyorlar. Şimdi e, böyle bir kargaşada e, Ahmet Mekin Hocam atomculukla tabiatçılığın böyle karşı karşıya getirilmesi e, çok böyle e, kelamın e, dinamiklerine dikkate aldığımızda çok mümkün görünmüyor gibi. Bu benim so birinci sorum olsun Hocam. İsterseniz ben sorularımı birbiriyle ilişkili olduğu için e, böyle e, zikredeyim. İkincisi de e, e, Ahmet Mekin hocam şimdi bu tabi bizim teziniz birçok e, böyle e, kapıyı açtı ve e, yüksek lisans tezlerine de ilham kaynağı oluyor gerçekten. Şimdi e, bizim yakın zamanda Bilal Küçük Hoca bir e, yüksek lisans tezi yazdı e, teorisi teorisiyle ilgili. Orada onun sonuçlarından birisi Basra Muhtezilesi'nin kul kendi fiilinin halikidir ya da kul tamamen kendi fiillerinin yapıcısıdır görüşünü tutarlı bir şekilde açıklayabilme adına yani kulağa büsbütün özgürlük verebilme adına ve bu alanda da kula sorumluluk verebilme adına bunların tabiat görüşünü reddettikleri Özellikle bu motivasyondan dolayı. Niye? Çünkü eğer eşyaya cevherlere içkin tabiatlar varsa, ateş yakıyorsa diyelim ki yakma ateşin kaderinde varsa ve e, tüm böyle e, varlıklar da belli tabiatlara sahipse e, işte belli hayvanların da belli tabiatları var. Bunlar tabiatların gereği olarak fiilde bulunuyorlarsa ve insanın da özgür fiilde bulunmasını bu noktada nasıl açıklayacağız? Ve e, sırf özgürlüğü ve insana mutlak sorumluluğu verebilme adına tabiatları reddettikleri gibi bir sonuca e, yaklaştı Bilal Küçük Hoca. Bilmiyorum bu sonuca e, siz katılır mısınız? Yani Basra Mutezilesinin tabiatları red konusunda kulların fiilleri ne ilgili e, görüşleri ne derece etkili oldu sorun bu e, bir de hocam son soru <gülüyor> e, ben kişisel olarak görüşünüzü merak ediyorum e, İmam mahtûdînin e, tabiatçılıkla ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz yani bu soruyu soracağınızı e, biliyordum hocam <gülüyor> evet <gülüyor> estağfala e, yani bu biraz önce çizdiğiniz işte bir tarafta Kabi, işte e, Nazam, ondan sonra Cahiz, diğer tarafta Ebu Huzeyil, e, ondan sonra Bishirbin Muhtemir, ondan sonra işte Muammer vesaire. Yani bu biliyorsunuz İmam Mahtûr yaşadığı dönem gerçekten çok hareketli bir dönem. Bu noktada Mahtûr tabiatçılıkla ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha, benim daha bayağı bir sorum var inşallah kişiler olarak da e, müzakede ederiz e, sizinle. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum kesinlikle. E, bu soruları cevapladıktan sonra arkadaşlarım da inşallah e, sorularını alabiliriz. Hocam teşekkür ederim. Başka soru kaldıysa artık arkadaşlara onları da sorarlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birinci sorunuzdan başlayayım. Atomculuk ve tabiatçılık... E, gerçekten birbirine zıt teoriler mi? Birbirine muhalif teoriler mi? Yoksa ifade ettiğiniz gibi aslında tabiatçılık da atomculuğa dayanan ve ondan çok farklı olmayan bir teori mi? Şimdi sizin de zikrettiğiniz gibi hocam, Nazam ve Ebul Huzeyl'in yaşadığı dönemde aslında birçok cisim teorisi var. Yani Eşari'nin makalatına baktığımız zaman 12 farklı cisim teorisi olduğunu söyleyebilirim. İşte bunları biz üç ana başlık altında tasnif ediyoruz. Cisim, araz ve cevher araz teorisi şeklinde. Yani arazları tümüyle reddeden, varlıkları sadece cisimlerden ibaret gören teori, cisimleri bütünüyle reddeden, araz demetlerinden oluştuğunu söyleyen teori, bir de cevher ve araz teorisi. Şimdi benim de zikrettiğim alimlerin e, düşüncelerine baktığımız zaman, Atomculuk, yani atomculuğun temel bazı argümanları, bazı önermeleri e, var, mevcut. Fakat bunlara atomcu demek mümkün değil hocam. Neden? E, çünkü atomculukla, klasik atomculukla tamamen zıt, taban tabana zıt bir alem tasavvuru, bir kozmoloji anlayışı ortaya koyulacak. E, nedeni de şu, Şimdi klasik kelam atomculuğu tabi bu saydığımız 12 cisim teorisinden bu ikisi aslında hayatta kalıyor, kalıyor varlığını sürdürüyor. Klasik kelam atom, atomculuğu tabi kelamın hakim tabiat teorisi haline geliyor. Yüzyıllar boyu varlığını sürdürüyor. Bir tekamül süreci de yaşıyor bu bağlamda. Bu, bu Nazzam'ın, Muhammed'in öncülüğünü yaptığı tabiatçılık ise yani 200 yıl kadar yaşıyor dördüncü yüzyılın sonlarına doğru o da aslında tarih sahnesinden siliniyor. Dolayısıyla aslında tabi tekamülünü tam anlamıyla tamamladığını böyle mükemmel bir teori haline geldiğini de söylemek zor. Ama bu haliyle bu şekliyle bile baktığımızda atomculuğun ve tabiatçılığın birbirine zıt bir alem tasavvuru ortaya koyduğunu ve bu anlamda birbirine rakip olduğunu Kesinlikle söyleyebilirim. Nedeni de şu. Birincisi atomculukta, klasik kelam atomculuğunda e, süreksiz bir evren tasavvurları. Yani bir süreklilik düşüncesi e, yok. Tabi burada da Basra Ekolü ile Eşariliğin e, düşüncesini ayırmak lazım. Basra Ekolü'nde kısmi bir süreklilik var. En başta insanın fiillerinin faili olduğunu ispat etmek için kudret arazının sürekliliği e, kabul edilmek zorunda kalınmış. Buna bağlı olarak da ya da bundan bağımsız olduğunu da söyleyebiliriz. Nesnelerin e, işte tanımına dahil olan, temel bileşeni olan e, bazı arazların sürekliliği, belli bir sürekliliği olduğu da yine kabul edilmiştir. Fakat e, eşari atomculuğunda bütünüyle süreksiz bir alem tasavvuru var. Yani her an yeniden yaratılan ve yok olan, sizin de tezinizde bir sonuç cümlesi olarak ifade ettiğiniz gibi, teceddüde emsal, halkı cedid dediğimiz, halkı istimrar dediğimiz, yani bir sürekli yaratılış düşüncesi e, klasik atomculuk, eşari atomculuğunda savunulan e, ana düşüncedir. Tabiatçılıkta bunun tam tersi sürekliliğe dayanan bir kozmoloji anlayışı savunulmaktadır. İkinci olarak nedensellik bağlamında sonuçlar tamamen farklı. Tabiatçı kelamcıların tabiat teorisinde hem cisimlerin hem de e, i̇radeli varlıkların nedensel ilişkileri sağlayabildiği yani nedensel etkileri meydana getirebildiği e, dolayısıyla buna dayalı alemde bir nedensellik ilkesinin hakim olduğu bütün varlıkların işleyişini buna göre e, sürdürdüğü kabul ediliyor. Fakat eşari atomculuğunda maalesef hiçbir nedensel ilişki kabul edilmiyor. Bu bağlamda da taban tabana e, zıt bir anlayışın olduğunu söyleyebilirim. Ama e, şu konuda haklısınız. Yani nazamda dahil olmak üzere, işte cisimlerin araz demetlerinden oluştuğunu iddia eden arazcı kelamcılarda dahil olmak üzere atomcu bir nosyon, bir atom fikri var. E, ama e, bu hani, klasik eşari atomculukta, daha sonra işte tekamülünü sağlamış atomculukta olduğu gibi bir atom düşüncesi ya da cisim teorisi değil. Tamamen farklı olacak. Birinci soruya böyle cevap vereyim. İkinci soru, tevhid teorisi insan fiillerini ispat etmek için mi e, Basray koyunca kabul edilmiş? E, kesinlikle etkili olduğunu söyleyebilirim hocam. Kadı Abdülcebbar'ın çok açık ve net bir cümlesi var. Şöyle diyor, cisimlerde yerleşik, sabit, sürekli tabiatların kabul edilmesi hem insanın hem de Allah'ın ondaki tasar, tasarrufunu imkansız kılardır. Yani fiil üzerinde tasarrufunu eylem meydana getirmesini imkansız kılar diyor. Dolayısıyla tevlit teorisi e, ama bence bundan da daha ziyade itimat teorisi hocam. E, Basra ekolünün tabiat teorisini reddetmek ve buna karşılık kendi düşüncesini savunabilmek için geliştirdiği en önemli iki kavramdır. Yani tevlit teorisi tek başına Basra ekolünün bu anlamdaki düşüncesini bize sağlamıyor bunu itimat teorisiyle birlikte düşünmemiz lazım. Tabi burada şöyle de bir parantez açayım. Yani Basra ekolü adet teorisine de yer veriyor hocam. Yani bazı alemde meydana gelen bazı olayların bazı fiillerin ilahi adete uygun olarak ya da ilahi adetin bir gereği olarak meydana geldiğini ve bunlar arasında nedensellik ilişkisi olmadığını da söylüyor. Mesela ateşin yakması, suyun soğutması, ıslatması vesaire bunlar da itimat kavramından hareketli bir nedensellik ilişkisi olduğunu savunuyor. Ama örnek vermek gerekirse, ilaç ile sıhhat, zehir ile ölüm arasında böyle bir nedensellik ilişkisi olmadığını, bunun tamamen Allah'ın yaratma adetinin bir sonucu olduğunu savunuyor. Basra'ya koyuyor. Böyle de ilginç bir şey var. Tabi burada şöyle bir net bir ayrım yapamıyoruz. Yani, Nedensellik ilkesine tabi olan olayları ve Allah'ın adetine tabi olan olayları bas ve kulü hangi kriterle ayırt ediyor? Böyle bir kriteri ben bulamadım. Benim kanaatim yani gözlem, müşahade ve tecrübeye dayalı olarak nedensel ilişkileri tespit edebildikleri hususları itimada dayandırmışlar. Tespit edemedikleri hususları da adetullaha dayandırmışlar gibi geliyor bana. Son olarak hocam maturidi tabiatçı olarak nitelendirilebilir mi? Bu konuya ben hani kısa bir yer verdim tezimde. Ben hem kitab-ı tevhidi hem de tevilatı bu bağlamda biraz teradım. Tabiat kavramının geçtiği yerleri okudum. Ve şöyle bir kanaate vardım hocam. Maturidi tabiat kavramına çokça yer veriyor. Varlıkların belli tabiatlarla yaratıldığını kabul ediyor. Bu tabiatların gereği olarak belli eylemlerde bulunduğunu da kabul ediyor. Fakat en nihayetinde Maturidi'nin tabiatçılığı ya da tam tersi işte atomculuğu bir kozmoloji bir alem, bir kozmoloji teorisi bir alem tasavvuru olarak benimsediği söylenebilir mi? Bence söylenemez. Yani biraz Maturidi bu konulara biraz araçsal bakıyor hocam. Benim tespit ettiğim kadarıyla. Yani kendi teolojik gayelerini hedeflerini ispat edebilecek düzeyde bu teorilere bu kavramlara atıfta bulunuyor. Fakat bunları külli bir teori olarak savunmuyor. Detaylandırmıyor. Zaten nesefide de bununla ilgili çok net bir cümle, bir ifade geçiyor hocam. Diyor ki bizim alimlerimiz diyor Allah'ın varlığını ve alemin hudusunu ispatı yaramayan böyle dakik meselelere girmeyi Gerekli görmemişlerdir, uygun bulmamışlardır. Dolayısıyla bu konulara ihtiyaç duydukları kadar işte alemin hadis olduğunu, Allah'ın bunların yaratıcısı olduğunu ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunacağını ispat edebilecek kadar, edebilecekleri kadar bu teorilere, kavramlara yer veriyorlar, bunları kullanıyorlar. Fakat bir fizik teorisi bağlamında bunları sahiplenmiyorlar gibi geliyor bana. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Üç soruya da gerçekten işlemlikle cevap verdiğiniz için. Eyvallah Şimdi hocam. benim direkt mesaj olarak bazı sorular geldi. Mehmet hocam, şunları sorabilir misiniz? Birinci soru hocam, kümun ve madum anlayışında anlayışının bir ilişkisi var mıdır? Yani kümun teorisiyle madum görüşü arasında... Bir ilişki var mıdır? Belki şöyle e, yeniden e, soru sorulabilir. E, bir kümün zuhur teorisi var. Bir de biliyorsunuz Basra Mutezilesinin savunduğu mağdumun şeyhiyeti e, evet. teorisi var. Sanki bunlar farklı kurvardaki teoriler gibi gözüküyor ama bilmiyorum. E, Ahmet Mekin hocam siz ne dersiniz? Yani ilginç bir soru hocam. E, fakat e, ben de öyle zannediyorum. Çünkü... Mağdum kavramı bir varlığın yani fiziki anlamda varlık alanına çıkmadan önceki bir durumunu belki varlıkla mutlak yokluk arasındaki bir hali ya da işte Allah'ın ilmindeki var olduğu zaman nasıl olacak yok ise nasıl olacak belki bu durumu ifade eden bir bilgiyle bir, ilişkin özel evet, evet, şey, Allah'ın ilmiyle olmaması, ilişkin bir şey, olmaması, evet. şey ifade ediyor fakat bu kumun zuhur teorisi yani Bil fiil veya bil kuvve ama yaratılmış, var ve mevcut olan bir şey ifade ediyor ya. Gizlenmiş, daha evet, evet, var mevcut yaparsın. ama bil fiil değil. E, varlığın evet. yapısında gizli halde bulunuyor. Aktif değil, pasif bir halde bulunuyor. Mesela zi, zi, incir çekirdeğine koskoca bir incir ağacının gizlenmesi gibi. Evet, evet. Hocam. İkinci soru hocam. Ee, cisimlerin sonsuzca bölünmesi maddenin ebedi olmasına sonucunu götürür mü? Yani sonsuza kadar bölünmesiyle e, cisimlerin e, alemin hudusu ya da ezel ile arasında bir ilişki var mıdır? Mi? Yani ee, elbette hocam var. malumunuz olduğu üzere kelamcılar bunu böyle algılamışlardır. Ve atom fikrinin aslında temel argümanlarından bir, bir tanesi de budur cisimler sonsuza kadar bölünemez. Bölündükleri takdirde onların öncesizliğini, ezeliliğini de kabul etmek gerekir. Ya da işte Allah Teala'nın sonsuz ve sınırsız olan bir şeyin ilmine de sahip olamayacağını kabul etmek gerekir. Dolayısıyla hani bu e, kelamın e, temel itikadi ilkeleri açısından da problem doğurur. Tabii e, Nazzam'ın Hani bu iddiasının detaylarına vakıf değiliz hocam. Yani cisimler sonsuza kadar ya da cevherler sonsuza kadar bölünebilirden kastı e, gerçekten varlıklarda böyle bir sonsuzluğu, sınırsızlığı kabul ediyor mu? E, hayatın intisarında hocam bunun böyle olmadığını ilişkin bir savunma var. Yani Nazamın aslında cisimlerin, nesnelerin, varlıkların e, ölçü hacim bakımından yani bir sınır bir sınırı olduğunu bir haddi olduğunu açık bir şekilde belirtiyor. Böyle olması da gerekiyor. Bu zaten aslında bizim müşahede ile tespit ettiğimiz bir şey. Yani bir masayı bakıyoruz. Bunun ölçüsünü, sınırlarını görebiliyoruz. Ama bunun işte bölünmeye başladığında Nazan bunun neden sonsuza kadar bölünebileceğini iddia ediyor. Belki bu noktada hani matematiksel belki sonsuzluğu gündeme almak gerekebilir. Yani matematiksel olarak ben bir şey sonsuza kadar bölebilirim. Hatta matematiksel olarak birden çok sonsuzluk türlerinin olduğunu da savunabilirim. Reel sayıların sonsuz olduğunu söyleyebilirim. Rasyonel sayıların sonsuz olduğunu söyleyebilirim. bu noktada Hilbert otelinin mesela hatırlayabiliriz. Yani sonsuz sayıda o, o, o otelde oda var. Sonsuz sayıda müşteri var ama gelen her müşteriye bir oda açabiliriz. Böyle bir şey düşünülebilir. Belki matematiksel anlamda e, Nazlam desteklenebilir bilemiyorum. İşte bu böyle olunca da sizin de dikkatinizi çektiğiniz niye o zaman tafra teorisini geliştiriyor? Niye evet, evet bu da bir çelişki hocam. Ve dahil görüşünü geliştiriyor yani. E, nazlam konusunda gerçekten çözüm bekleyen e, bayağı bir bulunuza var, varmış hocam. gibi gözüküyor. E, soru sormak isteyen arkadaşlar varsa el kaldırabilirler e, Abdullah Hocam, buyurun. Ekin Hocam, sınıfınız çok güzeldi. Teşekkür ederim. Eyvallah Hocam. hocam ben de bugünlerde İslam dünyası niye geri kaldı sorusu kapsamında e, yurt dışında yayınlanan yayınlar takip ediyordum. O yayınlarda İslam dünyası ile ilgili işte eşarelerin e, zorunluluğu kabul etmemeleri sebebiyle İslam dünyasındaki 18, 19 ve sonraki yüzyıllarda bir gerilemenin olduğuna dair yorumlar var. Şimdi geldiğimiz noktada kimyada ulaşılan gelişmeler, fizikte ulaşılan gelişmeler, modern bilimlerde ulaşılan gelişmeler açısından baktığımız anda eee örneğimiz liselerde veya günlük hayatta sünnetullahı çok fazla kullanıyoruz ispat vacip kapsamında. Siz de e, içindekiler kısmını sunum yaparken eee tabiat kanunları kendisi de Allah'ın varlığının ispatı vacip bir delil olabilir demiştiniz. E, mod modern bilimlerde ulaştığımız e, verileri dikkate alarak bir değerlendirdiğimiz anda bu klasik kelamdaki bu görüşlerden hangisi geliştirilmeye veya günümüzde kullanılmaya daha müsait gibi görünüyor? Sanki itimat teorisi gibi biraz eğiliminizi sezdim ama sizden dinlemek isteriz. Buyurun. Hocam teşekkür ederim öncelikle soru için. Yani bu tabii çok kallavi bir soru. Yani benim belki boyamı sınırlarımı aşacak bir soru ama şöyle cevap verebilirim. Yani İslam dünyasının geri kalmasının tabii ki tek bir nedeni yok. Yani tek bir nedenle açıklamak da çok basit bir açıklama olur belki onlarca yüzlerce nedeni vardır. Ee, zikredilen nedenlerden bir tanesi de bu. Yani kendi çalıştığım konu kapsamında şöyle cevap verebilirim, şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Ee, yani özellikle kelamın ilk dönemlerinde e, mütekaddimun dönemi dediğimiz dönemde kelamcıların varlığa, tabiata, evrene, nesnelere, canlı cansız varlıklara çok yoğun bir ilgi duyduğunu, bunlar üzerinde gözlem, deney, ve tecrübeye dayalı birçok inceleme ve araştırmalarda bulunduğunu görüyoruz. Bu tabiatçı kelamcıların aslında tabiat teorisinin de temelinde duyu ve tecrübeye dayanan bir birikim var hocam. Yani aslında olgusal duruma daha uygun, yani vakaya, gözleme daha uygun bir fiziksel açıklama modeli kurmaya çalışıyorlar. Yani işte her an yaratılan araz e, arazlara dayanan bir alem tasavvuru yerine işte bizim bir örnek verelim. Bir hayvana baktığımız zaman e, gözlemlediğimiz ya bu hayvanın işte şu nitelikleri, şu var, e, şöyle bir kabiliyeti var, şöyle bir tabiatı var. Buna uygun olarak işte şu otu yiyor, bunu yemiyor, e, süt üretiyor veya üretmiyor gibi yani varlıkları aslında gözlemlediğimiz zaman ulaştığımız sonuçlara dayalı bir tabiat teorisi, bir alem tasavvuru inşa etmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken de hocam, e, yani mesela Nazzam'ın birçok hayvan üzerinde deneyler yaptığı kaynaklarda zikrediliyor. Yine öğrencisi Nazzam'ın 300'den fazla hayvan üzerinde, kimisi işte onları kafese kapatarak e, ve gözlemleyerek, davranışlarını gözlemleyerek, kimisi onları keserek, işte organlarını, yapısını inceleyerek, kimisi de doğal ortamlarında gözlemleyerek 300'den fazla hayvan üzerinde inceleme yaptığı zikrediliyor hocam. Yani kelamın ilk dönemlerinde doğaya ilişkin ciddi bir ilgi, ciddi bir yönelim olduğunu görüyoruz. Fakat bu ilginin sonraki dönemlerde aynı düzeyde devam etmediğini bunu zaten kelam eserlerine baktığımız zaman işte dakikul kelam, latiful kelam, gamidul kelam dediğimiz fizik ve kozmoloji bahislerinin İlk dönem eserlerinde çok yoğun ve fazla olması, daha sonraki kelam eserlerinde bunun daha soyut, daha felsefi meselelere evrilmesi aslında bu konuda bize fikir veriyor. Yani kelamcıların aslında tabiata olan ilgisi bir nevi felsefeye, felsefi tartışmalara, soyut tartışmalara e, yönelmiş ve bu da bence Müslümanlar için ciddi bir kayıp olmuştur. E, eğer bu ilk dönemdeki e, ilgi devam etseydi muhtemelen, Bugün hani biz belki atom teorisiyle ya da tabiat teorisiyle değil de kuantum teorisiyle uğraşırız. Yani bunu Müslüman kelamcılar belki temellendirirdi, izah ederdi, ortaya koyardı. Buna dayanan bir teoloji savunur olur. Ama maalesef biz hala atomculukla ve tabiatçılıkla uğraşmaya devam ediyoruz. Bu da bizim için bir eksiklik gibi görünüyor. Evet. E, Ahmet Mekin hocam, e, bu sizin sözleriniz beni e, kitabül Hayvanda e, biliyorsunuz, Cagaz aynı zamanda tabiâçıdır e, sözlerine götürdü, çağrıştırdı. O diyor ki, e, Kelamul Felsefe ve Kelamut Din diye kelamı ikiye ayırıyor. E, i̇şte e, Kelamut Din alanındaki uzmanlığını Kelamul Felsefe alanındaki uzmanlığı seviyesine getiremeyen birisi. Gerçekten bir kelamcı olamaz diyor. Hatta ilavede şöyle bir uyarı da biliyor. Sakın diyor böyle allah Teala'yı önemsemeniz, allah Teala'ya onun yüceliğine vurgu yapmanız, tabiatları değersiz kılmaya sizi yöneltmesin. Çünkü yani tabiatları değersiz kılacak olursanız veya onu artık yokla, onları yokluğa dücar kılacak olursanız ya da reddederseniz, bu sizin Allah-u Teala'nı reddetmenizi gerektirir. Çünkü allah Teala'yı olan deliller tabiattan elde edilir. Medlulu reddeden, medlulu yok salan, ya delili yoksayan sayan da kalır diyerek de bir uyarıda da bulunuyor. Gerçekten e, cahızın e, o dönemde e, kelamın işte bu türden konularla ne derece derin bir ilişki içerisinde olduğunu e, gösteren önemli bir anekdot. Hocam kitapta ben bu pasaja da yer verdim. Evet. Burada tabi kelam felsefeden kastı hani felsefeyi bilmek falan değil, bütünüyle doğa felsefesi hocam. Tabi tabi kesinlikle evet, evet o Bunu da belirtmek lazım belirttiği kavram tabi evet. e, dünya öyle bir noktaya da gidiyor özellikle bu batıda günümüzde özellikle din felsefesinin e, gittiği yön e, tekrar böyle e, tabiata dönmek e, doğayı e, doğa üzerinden e, Allah'ta ya tanrıya işte veya yaratıcıya ulaşmak Yeniden çok böyle gündeme gelen bir husus. Ki çok önceden beri kelamcıların zaten yaptığı bir şey. Kelam epistemolojisi de bunu getiriyor. allah Teala fiilleri vasıtasıyla bilinir. Alem, allah Teala Teala'ya alem olması, kendisi vasıtasıyla yaratısının bilinmesi olduğu için alem zaten bu bağlamda. Ee, çok teşekkür ediyoruz Ahmet Meklin hocam. Gerçekten e, programımıza değer ve evet, e, çalışmalarınızın ederim. devamını diliyoruz. Başarılı çalışmalarınızın e, gerçekten bu alanda çok önemli e, çalışmaları var arkadaşlar hocamızın e, hem kitaplarını hem makalelerini e, inşallah e, şiddetle tavsiye ediyoruz. Bizim programlarımız devam edecek inşallah. Okul Okut Akademi bize böyle uygun bir platform sağladıkça kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka programda görüşmek dileğiyle diyoruz. Herkese selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz.